Şimdi, bildiğiniz üzere her bir marka farklı insan topluluklarına hitap eder. Markalar da bu insan topluluklarında daha çok sattığı ürünün fiyatından belirliyor. Yani diyelim ki bir çanta alacaksınız, beğendiğiniz bir model var. Girdiniz internet sitesine, bir alışveriş, online alışveriş sistemine de girdiniz. Modelinizi de buldunuz ama model, aynı model çanta, A firmasında 100 lira. B firmasında 200 lira ama işte C firmasında 1000 lira. Yani temelde hepsi aynı model. Hatta eminim hepsi hemen hemen aynı kaliteye de sahip. Eğer siz bir tüketici olarak bir çantaya 1000 lira verecek bir maddi güce sahipseniz gidiyorsunuz ve o 1000 liralık çantayı tercih ediyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı bütçeniz 1000 liralık bir çanta almaya el vermediğinde gidip sadece o ürüne sahip olabilmek için, o çantayı kullanabilmek için gerekirse kredi kartına 10 taksit yaptırıp o çantayı almakta. Ya peki neden biz bunu yapıyoruz ya neden bütçemizi aşan ürünleri tercih ediyoruz? Bunun sebebi aslında bir tüketim toplumu olmamız. Yani toplumda insanlar tükettikleri ürünler üzerinden kendini tanımlıyor. Veya başkalarını tanımıyor. Yani biz o bin liralık çantayı aldığımızda etrafımıza şu mesajı veriyoruz. Ben yüksek gelirliyim. İşte ben bir statüs sahibiyim. Yani neden daha düşük gelirli veya aynı statüye sahip olmadığım insanlarla aynı ürünleri kullanayım ki? O çantayı alabilmek için kredi kartına 10 taksit yaptıran kesim statüs sahibi olmak istiyor ve bütçesini aşan ürünleri tercih ediyor. Burada ürünün kalitesi önemli değil, fonksiyonlu olması önemli değil. Önemli olan o ürüne sahip olmak, o statüye sahip olmak veya sahip olduğunu hissetmek. Arkalar fark etmiş, bunu almışlar, çok güzel değil. E, kullanmışlar. Zaten dikkat edin, çoğu markada fiyatlar artık hemen hemen aynı. Yani bir çok büyük dalgalanmalar olmuyor. Çanta almak için o baktığımız A, B, C firmaları beyle, işte A'yı çok düşük buluyoruz, A ile ama C'yi çok yüksek buluyoruz. İşte ortada birden bir X markası çıkıyor ve diyor ki benim çantalarım 500 lira. Eğer o marka iyi bir güzel şöyle hoş gözü hoş gelen tasarımlara sahipse, biraz iyi reklam pazarlamaya sahipse, açıkçası bu yarışın kazanında F markası oluyor. Yani size bir ürünü aldıran şey. Gördüğünüz üzere kalite değil, materyal değil, uzun yıllar kullanmanız değil. Tamamen reklam pazarlama ve ben şuyum diyebilmek için yani bir ürün pahalıysa kalitelidir, pahalıysa alınır. Bir ürün pahalıysa Aa bak şu marka şeyi kullanıyor denetmek için yani alıyoruz bunları. <gülüyor> bunları tercih ediyoruz. Yani herkes için geçerli değil ama genel olarak bu ee, bu psikolojiyle, bu bakış açısıyla ilerliyoruz. İltisatçılar da bu duruma züppe etkisi demiş. Ben zübbe kelimesini biraz ağır buldum ve buna başka bir isim koymayı tercih ettim. Bir topluluğa ait olma hissi. İsmi biraz uzun oldu ama bu hissi kullanan, size bu hissi veren, vermeye de çalışan çok güzel bir marka var ki bunu herkes biliyor. Apple. Yani Apple, e, bunu, peki size bu hissi vermek için neler yaptı? Bir. Bir gizem yarattı. Yani herkes yeni çıkacak. Apple ürününü heyecanla beklemeye başladı. İki. Biraz da ürünleri kendi diğer muadillerine göre bir tık pahalıydı. Üç. Apple dedi ki ben. Yani bu, bu gerçekten çok zekici bir hareket. iPhone, iPad, iMac. Benim telefon. Benim bilgisayarım. Benim tabletim. Yani şöyle bir durum oldu. Dedi ki Apple ben bir topluluğum. Benim ürünlerimi kullan. Bizim gibi ol Bizim topluluğumuza katıl dedi. Peki. Bütün bunların Clubhouse uygulamasıyla ne alakası var? Derseniz hemen bir önceki 3 maddeye dönelim. Clubhouse'da aynı Apple gibi önce bir gizem yarattım. Şimdilik uygulamayı sadece iOS kullanıcıları indirebiliyor ve kullanabiliyor. Bu uygulamayı kullanan bir tarafından bir davetiye gönderilmesi gerekiyor. Yani öyle. İşte mesela iOS kullanıcısıyım. Uygulamayı indirdim. kayıt oldum. Aha işte kullanacağım diyemiyorsunuz. Bekleyeceksiniz. Yani size biri davetiye gönderene kadar. Mesela ben uygulamayı indirdim. Üye oldum. Ama bana davetiye gönderebilecek herhangi bir tanıda sahip olmadığım için bekliyorum. Yani aslında ben bir topluluğa ait olmadığım için kimse bana davetiye göndermiyor ama isterseniz siz bana davetiye gönderebilirsiniz. Ücret konusu yani bildiğim kadarıyla uygulama ücretsiz tabii uygulama için satın almalar var mı bilmiyorum ama Uygulamayı deney deneyimlemek isteyen kişiler çoktan kara borsa oluşturmuş bile. Üçüncü olarak da zaten Clubhouse'da bana göre Apple ile hemen hemen aynı mesajı veriyor. Uygulamayı popüler yapan şey sadece yarattığı gizem değil, aynı zamanda kullanıcıları. Bildiğim kadarıyla uygulamayı kullanan birçok farklı yazılımcı, şirket sahibi, işte şarkıcı, sanatçı, oyuncu ne dersiniz? Aslında kendince büyüne sahip birçok kişi varmış. Yani bu kişiler sohbet odaları oluşturuyor, sohbet oluyor, sohbet ediyorlar. E siz de ya katılıyorsunuz ya da sadece dinleyici oluyorsunuz. Yani aslında siz eğer özellikle bir üne sahip olan kişilerden bahsediyorum, i̇şte ilham aldığınız kişiler varsa bu uygulamanın içinde onlarla sohbet etme şansı yakalıyorsunuz. Yani i̇şte o kişilerin, o kişi veya kişilerin son zamanlarda hangi konular hakkında konuştuklarını öğrenme, öğrenebiliyorsunuz ki bu çok çok önemli. Gerçekten çok kafa açıcı bir sohbete dahil olabilirsiniz veya aynı ilgilere sahip başka insanlarla da insanlarla da tanışabilirsiniz. Zaten bütün sosyal medya bu amaçla bugünlere gelmedi mi, geldi, çok da başarılı olmadı mı oldu. Yakın zamanda ettiğinizi almanız ümidiyle. Hoşçakalın.